Aşılar Savaşı'na hoş geldiniz. İlk önce Biontech firması, arkasından Moderna firması ve Rus aşısı Sputnik 5 gördüğünüz üzere koruyuculuk açısından Moderna bir adım daha önde gidiyor. Şimdi de geldik Çin aşısına. Aslında Çin iki firma ve dört aşı üzerinde çalışıyor. Ve ilk aşılarını Ağustos ayında 80 bin sağlık çalışanına yaptılar. Şu ana kadar da 1 milyon kişi aşılanmış durumda. Ve Covid-19'da bir hayli ilerleme kaydetmiş durumdalar. Sinovac adlı bir firma şimdi dördüncü aşıyı dünyaya sundu. Bu aşıyla ilgili elimizde bir takım bilgiler var. Lancet'te yayınlanmış bir makale var. Bu makaleye göre dünyada ki aşıları içerisinde ki bunların içerisinde 63 tanesi insanlar üzerinde deneniyor. 200 kadarı var ama bu aşının Farkı diğerlerinden bir reyna aşısı değil, inaktif bir aşı. Aynı zamanda Brezilya ve Türkiye'de de bu aşı uygulanıyor. Türkiye'de 2000 kişiye kadar uygulanmış durumda ve 13.000'e tamamlanması hedefleniyor. Biz de bu aşının son çalışmasında kendi uyguladığımız aşıların sonuçlarını açıklayacağız. Bir kere bu virüs inaktif bir virüs. Vücutta antikor salgılatıyor ve bu antikorlar da COVID-19 virüsünü yok ediyorlar. İki doz olarak uygulanıyor. 0-18 ve 0-28. günlerde. Düşük doz, yüksek doz olarak uygulanıyor. %97, %100 koruyuculuğu var. Yan etkisi yok. Ama fazla 3 olarak kontrol grubu ve T hücrelerinin cevaplarını da beklemeliyiz. Şimdi Gelelim işin bir başka boyutuna. Çin'in bir 2025 planı vardı. 2025 planında batılı ilaç şirketlerinin tek elini kırma amacı gidiyorlardı. Ve dünyada ilaç endüstrisinde ilk üçe girmek gibi bir planları vardı. Covid-19 bu planlarını biraz ertelemelerine sebep oldu. Her zaman söylüyorum Çin'de büyük bir bilimsel aşama kaydedildi. Şimdi geleneksel Çin ürünlerini Tıp ürünlerini bilime dönüştürmeye çalışıyorlar. Bakın bu gördüğünüz güzel bina Çin'deki geneliksel tıp araştırma merkezinin binası. Yeni açıldı. Ve şimdi burada geneliksel Çin tıp ürünlerini ilaca çevirmek üzere çalışmalara başladılar. Komplo teorilerini sevenler için bu aslında bir Çin-Batı savaşı desek doğru olur. Brezilya'nın bir başkanı var Bolsonaro. Trump'la çok iyi anlaşıyorlar. O da Trump gibi COVID-19'a inanmıyordu ve o da Trump gibi COVID-19 oldu. İşte bu Çin aşısı Brezilya'da uygulanıyordu. Fakat beklenmedik bir takım yan etkiler görüldüğü söylenerek bu çalışma durdurulmuştu. Fakat sonra yeniden bu çalışma başladı. Ve biliyor musunuz Çin aşılarını Brezilya'ya hangi şirket götürüyor? Türk Hava Yolları. Ve şu anda Brezilya'da 120 bin kişiye aşı yapılmış durumda ve Aralık başında Brezilya kendi sonuçlarını açıklayacak ve onay alacak. Çin ise Aralık sonunda tüm verileri açıklamaya hazırlanıyor. Sonrasında onay ve üretim aşaması gelecek. İşte bizde de 2021 başında beklenen Çin aşısı için böyle bir takvim söz konusu. Fakat şunu söylemeliyiz ki maskeden kurtulamıyoruz. Toplumun korunması için en az %50'sinin aşılanması gerekiyor. İşte o zamana kadar biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Sabrınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.